Değerli izleyenler Türkiye'den ama haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com ana haber başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün kan gelişmelerini isterim paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıştık olursak. Twitch Haber, sosyal cep Pinterest tarikhaber, ok Haber. Tiktok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Red Dead, Grand Ground, iPad, 8, YouTube Tarık Haber TV ve Kevmer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da yayındayız. Sadece bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İstanbul için bugün imsak fakti 0524'de imsak olacak değerli izleyenler. Allah şimdi oruçlarınızı kabul etsin diyoruz. Ve ekonomi da şöyle bir bakacak olursak finansada gayet hareketli bir dönem yaşanıyor. Bugün... İstanbul Borsası günü 4.997 ile düşüşte, dolar 19.08'e yükselişte, euro 20.61'e yükselişte, bitcoin 1.07'e yükselişte ve altın 1.198'e düşüşte kapattı. Kılıçdaroğlu kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı. Seçtiği şarkı Dikkatçı. CHPK Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından reklam filmini paylaştı. Seçtiği şarkı dikkat çeken Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Parti'nin Meral Akşener'den anında destek geldi. Kılıçdaroğlu kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı. Seçtiği şarkı dikkat çekti. 27 Mart 2023-19-19 Son Güncelleme, 27 Mart 2023 19:47 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından reklam filmini paylaştı. Seçtiği şarkıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve iyi Parti lideri Meral Akşener'den anında destek geldi. Takip et. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine gün gün yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta vatandaşlar sandıklara gidecek. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kampanyasını resmen başlattı. Dikkat çeken şarkı seçimi. Sosyal medyayı aktif kullanan liderler arasından yer alan Kılıçdaroğlu, paylaşımına, sana söz yine baharlar gelecek, notunu düştü. Levent Yüksel'in Tuana şarkısını kullanan Kılıçdaroğlu videosunda ise şu ifadelere yer verdi. Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilimi, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkıları bağra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek. Akşener ve Davutoğlu'ndan destek. Kılıçdaroğlu paylaşım yapmasının hemen ardından gelecek partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sana söz yine baharlar gelecek. Sözleriyle destek verirken, iyi Parti lideri Meral Akşener, sana söz umut bitmeyecek. Ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir halde bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre ödemeler ve destekler gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'da yeni afet konutları temel atma töreninde konuştu. Erdoğan Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50.000'i, 50 köy evi sayısı 23.640'ı bulacak dedi. Erdoğan, ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor ifadelerini kullandı. Son dakika ödemeler ve destekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. 27 Mart 2023 1754 son güncelleme, 27 Mart 2023 1830.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 Son dakika haberi, deprem felaketinde büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı illerden olan Adıyaman'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman yeni afet konutları temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan'ı şerifimizi tebrik ediyorum. Ramazan'a buruk girdik. Kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala taze. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem sel felaketi izledi. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yürekleri. Depremin, insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama-kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetleri aldı. Kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında konteynerlerin sayısını en kısa zamanda 100 bine çıkaracağız. Diğer alternatifleri de hızla devreye alıyoruz. Adıyaman'da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinde bu sayı toplamda 312 bin, bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56323 ulaştı. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50.000'i 50 bulacak. İlçe merkezlerin, köylerde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. 4431 İ Adıyaman'da olmak üzere 22.467 kalıcı konutumuzun da bugün burada temelini atıyoruz. Deprem bölgesi yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56.323'e ulaştı. Her depremzede aileye 10.000 lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere yüzel 100.000 er lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak 15.000 lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3.000 ile 5.000 arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir yılda 319.000 konut ve köy evini teslim edeceğiz. Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza yüz binlerce liraya tekabül eden maddi desteği zaten sağlıyoruz. Devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Sürüt içi içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Bay bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? Mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla, haberlerle ne diyor, biz geleceğiz, E geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var, senin bu belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren buradalar. Yıllardır afet bölgesinde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, STK'larımızın, gönüllerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Siz de şahitsiniz, pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İnşa edilecek küçük sanayi dükkanları 3000 Adıyaman'da olmak üzere 14600 küçük sanayi dükkanını da inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim tecrübemiz ve kararlılığımızla mümkündür. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme bizimle girmiştir. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözünü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Afet yaralarını sarmadan biz huzur bulmayacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberlere göre Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Akop'tu. Son beni göre Trabzonspor Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğun yeni sahibi belli oldu. Burada mavi kulübün resmi kanallardan yaptığı açıklamada Orhan Ak sezon sonuna kadar devam kararı aldığına duyuruldu. İşte detaylar. Son dakika Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu. 27 Mart 2023 19:52 son güncelleme 27 Mart 2023 20:03. Son dakika Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğun yeni sahibi belli oldu. Bordo Mavili kulübün resmi kanallardan yaptığı açıklamada Orhan Akile sezon sonuna kadar devam kararı aldığını duyuruldu. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da değişim rüzgarı sürüyor. Yeni hoca belli oldu. Başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağoğlu'nun yerine Ertuğrul Doğan yeni başkan seçilirken, Bordo Mavili Kulüp, yönetim kurulu yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu. İşte Trabzonspor'un açıklaması. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar teknik direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeni... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Üh, diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer tarif vererek duyurdu. Herhangi bir uzatma yapmayacağız Şimdi. Son dakika haberine göre Karaman-Maraş Merkezi depremin etkilendiği Hatay'daki İl-Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı özel Özer okulların ne zaman kapanacağını açıkladı. Bakan Özer, 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız ifadelerini kullandı. Son dakika Milli Eğitim Bakanı özel tarih vererek duyurdu. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. 27 Mart 2023-17.54 son güncelleme, 27 Mart 2023-19.28 Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'daki İlafet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman kapanacağını açıkladı. Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının 16 Haziran'da sona ereceğini ve herhangi bir uzatma yapmayacaklarını söyledi. Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem ölçeği hem şiddeti bakımından çok büyük bir depremle, çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirtti. Devlet-millet el ele vererek bu süreç içerisinde çok önemli mesafeler alındığını ve alınmaya da devam edileceğini belirten Özer, şunları kaydetti. Hayatın normalleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi de eğitimin normal bir şekilde akışının sağlanması. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu amaçla 6 Şubat'tan itibaren bölgedeki okulları açmasak bile kurduğumuz çadırlarla, konteynerlerle, prefabrik okullarla çocuklarımızın bu travmayı atlatması için her türlü desteğimizi sağladık müfredata dayalı bir eğitimden ziyade psikoitimi merkezi alarak o çocuklarımızın normalleşmesine ve psikolojik sağlamlıklarının güçlenmesinde her türlü desteği verdik. Bakan Özer bu çapta yaşanan afet nedeniyle 81 ilde 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim öğretimi 20 Şubat'a kadar ertelediklerini hatırlattı. Özer, 20 Şubat'ta Elazığ dahil olmak üzere 71 ilde gerekli önlemleri alıp eğitim öğretimi başlattıklarını aktararak, daha sonra da bölgedeki illerde afet ve eğitim binalarının hasar durumuna göre illeri 3 kategoriye ayırdıklarını anımsattı. Herkes merak ediyordu, Bakan Özer'den ara tatil açıklaması tilis Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta eğitim öğretimin başladığını belirten özel depremden en fazla etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay ile ilgili şu bilgileri paylaştı. Buradaki illerimizde de artık yekpare, diğer illerdeki gibi yekpare bir yaklaşımla değil de okul temelli, ilçe temelli bir şekilde eğitim öğretimi başlatmak için tüm bakanlarımızla, komutanlarımızla, milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, ilk ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde kapsamlı bir çalışma yaptık ve bugün Malatya'da 8 ilçemizde. Adıyaman'da 5 ilçemizde, Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde ve Hatay'da 7 ilçemizde eğitim öğretimi başlattık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da bitiyor. Mahmut Özer, hem öğretmenlerin hem çocukların hem de toplum hayatının akışının normalleşmesiyle ilgili olması gerekenin olduğu şeklinde geri dönüşler aldıklarını bildirdi. Bugün okulların açıldığı 4 ildeki ilçelerde yaklaşık 201 bin öğrencinin eğitim öğretimde buluştuğunu aktaran Özer, sözlerini şöyle sürdürdü. 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimde buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimizde artık bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklama yapmak yerine valilerimize bu yetkiyi verdik. İllerindeki şartları olgunlaşmış olan ilçelerde artık eğitim öğretimi devreye alacaklar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıtların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açık olmayan ilçelerde de kurmuş oldukları çadırlarla, konteynerlerle çocukların eğitimle buluşması için her türlü desteği verdiklerini dile getiren Özer, bu kapsamda bölgede 2026 Çadır Konteyner Okulu'nun alen öğrencilere hizmete devam ettiğini vurguladı. Özer, öğrencilerin eğitime ulaşmasındaki ilk hamlelerden olan Mehmetçik okullarının önemini de anlattı. 45 binası öğretmen atamasında süreç başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurdu, 45 bin yeni öğretmen atamasının son yıllarda tek seferdeki en yüksek öğretmen ataması olduğunu vurgulayarak, süreci başlattık, İnşallah bu öğretmenlerin de büyük bir kısmını bölgedeki öğretmen ihtiyaçlarımızı karşılamak, burayı tekrar ayağa kaldırmak için kullanacağız, dedi. Bakanlığın ilk kez 5000'e yakın sözleşmeli personel alacağını ifade eden Özer, 4250 büro personeli, 100 mühendis, 500 hemşire, 125 diyetisyen ve 25 avukat alınacak. Bununla ilgili süreç de başladı. İnşallah Nisan içerisinde bu süreç nihayete ermiş olacak. Buradaki sözleşmeli personeli inşallah ağırlıklı olarak bölgenin, Hatayımızın, Malatya'mızın, Adıyamanımızın, Kahramanmaraşımızın, bölge illerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız, diye konuştu. Deprem bölgesine 500 sabitçelik konsentriksiyonlu bir fabrik okul. Özel, bölgedeki eğitim yatırımlarına ilave yapılacağını dile getirerek şöyle devam etti. 6 Şubat depreminden önce bölgede yaklaşık 39 milyarlık bir eğitim yatırımımız vardı. Bunu hem mevcut yatırımları depremdeki durumu göz önüne alarak hem de yeni ihtiyaçları önceleyerek İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğümüz, Valilerimiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz de bu süreci revize ederek yaklaşık 40 milyarlık yatırımı hızlı bir şekilde bölgeye aktarmaya başladılar. İnşallah buradaki okulların, öğretmen evlerinin, uygulama otellerinin, lojistik destek sağlayan tüm binaların müstahilatın da ihtiyaçları hızlı şekilde giderilecek. Yine bu 40 milyarlık yatırıma ilave olarak bölgeye 500 sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılması ile ilgili de yatırım bütçemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından onaylandı. İnşallah bu 500 prefabrik okulu da 4 ay içerisinde bölgeye kazandırmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Naklini başka illere aldıran 11 binası 64 öğrenci bölgeye geri döndü. Bakanlık olarak deprem bölgesindeki öğrencilerin diğer illere gitmesiyle ilgili her türlü kolaylığı sağladıklarını anımsatan Özer şu değerlendirmede bulundu. Şu ana kadar 254 bin öğrencimiz 71 ilde eğitim öğretime devam ediyor. Bakanlık olarak bu öğrencilerimizin tüm kitaplarını, yardımcı kaynaklarını tekrar bastırdık, tüm kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için her türlü desteği sağladık. Bunda sevindirici olan şey şu, ilk kez artık bu nakil alan öğrencilerin bölgeye geri dönmeye başladığını gördük. Bugün itibarıyla 11.064 öğrencimiz nakillerini daha önce diğer illere aldırmasına rağmen, buradaki, bölgedeki hayatın normalleşmesini, okulların açıldığını gördükten sonra bölgeye dönmeye başladılar. Eğer biz eğitimi tüm illerimizde gerçekten her türlü önlemi alarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde normalleştirirsek, ben inanıyorum ki bölgenin normalleşmesindeki en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ağlama sesini duyan komşular terastan atlayıp eve girdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Jorge Jesus bir kez daha kafada karıştırdı. Real Madrid'i çalışırsaydım gitmek istemezdim. Ferbaçya'nın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Takımda kalıp kalmayacağı sahil lacivertlere gündemin ilk sırasına otururken Portekiz'in kadam geleceğine dair verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamada bulundu. İşte detaylar George Jesus bir kez daha kafaları karıştırdı. Real Madrid'i çalıştırsaydım gitmek istemezdim. 27 Mart 2023-2058 son güncelleme. 27 Mart 2023-2058 Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı George Dessus'un takımda kalıp kalmayacağı sarı lacivertlilerde gündemin ilk sırasına otururken, Portekizli teknik adam geleceğine dair verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Takip et. Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve Sarı Lacivertle ekipte oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla birlikte sona ererken tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Portekiz basınında çıkan bir habere göre Brezilya'nın efsane kalecilerinden Julio Cesar ile Jorge Jesus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya milli takımının teknik direktörlüğü için görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. İsmi ülkesinin ekiplerinden Flamengo ile de anılan Jesus, konuyla ilgili benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var, ifadelerini kullanmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Sport TV'ye, ayrılık iddiaları hakkında taraftarların kafasını karıştıran bir açıklamada daha bulundu. İşte George Jesus'un açıklamaları. Brezilya'yı istemeyen var mı? Portekizli teknik adam, dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem Mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz, ifadelerini kullandı. Karar vereceğim. Şesus, sözlerine sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz ifadeleriyle devam etti. Real Madrid ve Barcelona. Brezilya milli takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Cesus, Brezilya milli takımına kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam. Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum? Çok az ama bir hipotez olabilir dedi. Kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Jesus, sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam, şeklinde konuştu. Mayıs ayında göreceğiz. Brezilya milli takımı dışında Brezilya ile de adı geçen 68 yaşındaki teknik adam, kariyerinde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve Mayıs ayında sözleşmen bittiğinde ne olacağını göreceğiz, dedi. 54 puan topladı. Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 39 resmi maça çıkan 68 yaşındaki çalıştırıcı, 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18 lig puan ortalaması yakaladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate bu ekranlardayız Bir diğer haberimize geçiyoruz. Son günlerin en çok konuşulan ismi Muharrem İnce. çok sert çıkış geldi. PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cüleri diye başladı konuşmasına. Cumhurbaşkanı adayı ve Me Mevket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz, üçüncü bir yol olmak istiyoruz diye. Türkiye'yi marjinalilere teslim etmeyeceklerini belirten İnce, Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere bundan desteğine muhtaç hale getirmeyeceğiz ifadeleri kullandı. İşte İnce'nin çok konuşulacak o açıklamalar. Son günlerin en çok konuşulan ismi Muharrem İnce'den çok sert çıkış. PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere. 27 Mart 2023-15.50 son güncelleme 27 Mart 2023-16.39 Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz dedi. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceklerini belirten İnce Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz ifadelerini kullandı. İşte İnce'nin çok konuşulacak o açıklamaları. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk'ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'ne geldi. Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. PKK'lılara, İzbullahçılara, FETÖ'cülere. Türkiye'nin ikiye ayrıştırıldığını ve kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini kaydeden ince biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye'yi. Türkiye'nin buna hakkı yok. Türkiye'yi ne ne PKK'lılar, ne Hizbullahçılarla bunlarla işbirliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın diye konuştu. İmza sürecini değerlendirdi. Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak şöyle konuştu. Her türlü engellemeye rağmen her türlü engellemelere rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek otopark derdi yaşayarak saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına aldılar. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekte gençlerle, kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze definin ardından ince Ankara'ya harekete geçti. İha. Muharrem İnce'nin sözde sanatçılar sözlerine şahandan tepki. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kentsel dönüşüm. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Macaristan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yeşil ışık yaktı. Macaristan parlamentosunda yapılan oylama ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6-6'ya karşı 182 oyla onaylandı. Macaristan'dan Finlandiya'nın NATO'ya katılımını yeşil ışık. 27 Mart 2023 20:43 son güncelleme. 27 Mart 2023 20:43. Macaristan Parlamentosu'nda yapılan oylama ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6'ya karşı 182 oyla onaylandı. Takip et. Macaristan Ulusal Meclisi, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı. Mecliste yapılan oylamada Finlandiya'nın NATO'ya katılımı resmi olarak onaylandı. NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar Meclisi'nden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisi'nde Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği aldı, ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi. Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor. Anadolu Ajansı İsveç parlamentosu NATO'ya katılmaya evet dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti'nin Fransa'ya sert tepki geldi. Bu rezalete şiddetle kınıyoruz dedi. AKP sözcüsü Ömer sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada terör gücülüye PKK YRP ye mensuplarının Fransa senatosunda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan bu bir eylemdir. Bu rezalete şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki. Bu rezalete şiddetle kınıyoruz. 27 Mart 2023 19.59 son güncelleme 27 Mart 2023 20.14 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terör örgütü PKK YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eğlendir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Takip et AK Parti'den Fransa'daki skandala sert tepki. Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK mensuplarının senatoda ağırlanmasını sert sözlerle eleştirdi. Yaşananların utanç verici olduğunu belirten Çelik, terör örgütü PKK, YPG mensuplarının Fransa senatosunda ağırlanması Fransa adına evet. utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eğlendir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz dedi. Çelik tepkisinin devamında şu ifadeleri kullandı. Fransa Senatosu'nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir. PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa'da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler elinde sonunda bununla yüzleşeceklerdir. Senato'da terör skandalı. Türkiye'den adım geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Komşular Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. İçişleri Bakanı Soylu duyurdu. Şırnak'ta gri kategoride yer alan bir terörist yak yakalandı dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak'ın İdil ilçesine gri kategorideki bir teröristin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu duyurdu. Şırnak'ta gri kategoride yer alan bir terörist yakalandı. 27 Mart 2023-19-19 Son Güncelleme, 27 Mart 2023-19-19 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak'ın İdil ilçesinde gri kategorideki bir teröristin yakalandığını duyurdu. Takip et. Şırnak'ın İdil ilçesine Bağlık Yavşan Köyü bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında gri kategorideki bir terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İdil ilçesi Yavşan Köyü bölgesinde PKK terör örgütünün cüdi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak Kod adlı Selim Adıyaman, gri kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman Jandarmamıza tebrikler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Komşular terastan atlayıp eve girip. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fatih Terim'in Bodrumsporu alacağı iddiaları sonrası kulüpten ilk açıklama geldi. Fatih Terim için ortaya atılan Bodrumsporu satın alıyor iddiaları konuşulmaya devam ederken kulüpten konuyla alakalı açıklama geldi. Ortaya atılan iddialar sonrası kulüp başkanı Rıza Karakaya, Karayaka açıklamalarda bulunduğu işleri detaylı. Fatih Terim'in Bodrum Sporu alacağı iddiaları sonrası kulüpten ilk açıklama geldi. 27 Mart 2023-18-13 Son Güncelleme 27 Mart 2023-18-13 Fatih Terim için ortaya atılan Bodrum Sporu Satın Alıyor iddiaları konuşulmaya devam ederken kulüpten konuyla alakalı açıklama geldi. Ortaya atılan iddialar sonrası kulüp başkanı Rıza Karayaka açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Takip et. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Fatih Terim, Sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmazken, tecrübeli futbol adamı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Fatih Terim, Türkiye'den kulüp satın alıyor. Başkandan ilk açıklama. Terim için 1. Lig ekibi Bodrum Spor satın alacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardında Bodrum Spor Başkanı Rıza Karayaka açıklamalarda bulundu. Karayaka yaptığı açıklamada bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Maçlarımıza odaklandık, ifadelerini kullandı. Ligde 7, NCE'yi sırada. Sportoto 1. Ligde 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrum Spor, playoff potasında yer alıyor. Maçlarını 5000 kapasiteli Bodrum ilçe stadyumunda oynayan Yeşilebeyazlıların beyazlıların Rıza Karaka'ya yapıyor. Bodrum Spor'un sahibi ise Antalya Spor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu camia top gibi sürekli dönüyor. Sözleri sonunu getirdi. Maçın hakemine büyük tepki. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün efendim adeta canlı ortaya koydu. Bir saniye bile düşünmediği böyle engel Motosikletinin çalındığını görünce elindeki tosta dükkandan fırladı. Hırsızın üstüne atlayıp yakaladı değerli izleyenler. Eskişehir'de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletinin çalan hırsızın peşinden tosta koşan iş yeri sahibinin dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladı anlar. Güvenlik kameraları bakın nasıl yalnız. Motosikletinin çalındığını görünce elindeki tosta dükkandan fırladı. Hırsızın üstüne atlayıp yakaladı. 27 Mart 2023-16.57 Son Güncelleme 27 Mart 2023-16.57 Eskişehir'de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletini çalan hırsızın peşinden tosta koşan iş yeri sahibinin dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Takip et. Gürlük Mahallesi Alaç sokaktaki iş yerinde toz satan Suat Aktaş, paket servisini de motosikletiyle kendisi yapıyor. Siparişi hızlı ulaştırmak için motosikletinin anahtarını üzerinde bırakan Aktaş'ın aracı, tosta hazırladığı sırada iş yerinin önünden çalındı. Elinde tosta motosikletinin peşinden koşan Aktaş, bir süre kovaladığı hırsızın dengesini bozarak motosikletten düşmesini sağladı. Düşmenin etkisiyle yerde hırsızla birlikte sürüklenen Aktaş, kaçmaya çalışan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı. Olayın gerçekleştiği anlar sokak güvenlik kameralarınca kaydedildi. Biri şaka yapıyor sandım. Motosikletinin çalınma anını anlatan iş yeri sahibi Suat Aktaş, dükkanda tek başıma duruyordum. Paketim hazır olmak üzereydi, ben de dükkanı kapatıp çıkacaktım. Hızlı olsun diye motorun üzerine anahtarımı bıraktım ve içeriye paketi almaya girdim. Tam paketi hazırlarken motosikletin çalıştığını fark ettim. Birisi şaka yapıyor sandım ve kapıdan baktığım zaman hiç tanımadığım birisi vardı. Beni görünce o da panikledi. Kaza basıp kaçmaya çalıştı. Ben de motosikletin arka çantasındaki lastiklerden çekerek dengesini kaybettirdim. Sonrasında lastik kopunca yerde biraz sürüklendim. Sonra o da dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte caddeye doğru sürüklendik. Orada da üstüne atlayarak etkisiz hale getirdim ve polislerin gelmesini bekledim şeklinde konuştu. Motorun peşinden koşarken onları düşündüm. Hırsızın peşinden koştuğu anlarda çocuklarını düşündüğünü söyleyen arkadaş, sonuçta burada esnafız, para kazanıyoruz. Yeri geldi kuryelik yaptım ve şimdi de dükkan açtım. Burası ekmek teknesi. İki tane de çocuğum var, ben motorun peşinden koşarken onları düşündüm. Elimde tosta koşuyordum. Buradaki çoğu kurye arkadaşla tanışıyoruz. İlk önce ben hırsızı dövüyorum sandılar. İnsanlar bana tepki gösterdi ama sağ olsunlar kuryeler dayanışma halinde olduğu için sokakta gören diğer arkadaşlar gelip yardım etti dedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aradır'a fırınlarda Ramazan pidesi mesaj. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı. İmza toplama süreci sona erdi. Dört kesinleşti kesinleştirdi. Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. 100 bin imza toplaması sürecinin sona erdiğini duyuran Yener Cumhurbaşkanı'nın seçimi ve genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve O an şeklinde olmasına karar verilmiştir ifadelerini kullandı. Öte yandan, Mölket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaşımına bulunarak diğer adaylara mesaj gönderdi. Son dakika, YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı. İmza toplama süreci sona erdi. Dört aday kesinleşti. 27 Mart 2023-2046 son güncelleme, 27 Mart 2023-21-22. Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yüz bin imza toplama sürecinin sona erdiğini duyuran genel, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan şeklinde olmasına karar verilmiştir, ifadelerini kullandı. Te yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak diğer adaylara mesaj gönderdi. Takip et. Son dakika haberi, YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan şeklinde olmasına karar verilmiştir. Canlı yayında esip güllemişti. Akşener'in haberi var mıydı? Diğer adaylara mesaj gönderdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarımız belli olmuştur. Seçimin centilmence geçmesini ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkese içindeki memleket sevgisi kadar başarılar dilerim. YPDSK paylaştı. Derin çek detayı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Komşular terastan atlayıp eve girdi. Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu. Hale kendine gelemeyen arkadaşlarım var diyerek anlattı. İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Başlıyor deyip duyurdular. Anahtar kelimeler. YSK. takip edelim en çok okunan haberler İstanbul'u terk etmişti haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardaız ve diğer haberimize geçiyoruz İsrail halkının sokakları dökmüştü. Netanyahu geri adım attı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım geldi. Protestolara greve grevlere neden olan yargı düzenlemesini erteletti. Son dakika haberine göre İsrail Başbakanı'nın Benjamin Netanyahu ulusal sesleniş konuşmasında ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan tartışma, yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarını bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıkladı. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım protestolara ve girevlere neden olan yargı düzenlemesini erteledi. 27 Mart 2023-2025 son güncelleme 27 Mart 2023-2052 Son dakika haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Ulus'a sesleniş konuşmasında, ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi, İsrail Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve girevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıkladı. İsrail'de dün tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alan Başbakan Benjamin Netanyahu, ülke genelinde protestanların patlak vermesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail toplumunda artan gerilimlerin ve bunları çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu ifade ederek, İsrail'i parçalayan aşırılık yanlısı bir azınlık olduğunu belirtti. İsrail'i parçalamak gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetlerinin, ödF yedek kuvvetlerinde hizmet vermeyi reddedenlerin buna son vermesi çağrısında bulundu. Netanyahu, İsrail devleti, orduya hizmet etmeyi reddedenlerle devam edemez. Reddetmek, ülkemizin sonu demektir, dedi. Netanyahu, diyalogu sağlamak ve iç savaşı engellemek amacıyla tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıklayarak, destekçilerinin çoğunun yargı reformunu desteklendiğini ve meclisten bir şekilde geçeceğini de sözlerine ekledi. Savunma Bakanı görevden alındı. Sular durulmuyor. Aşırı sadece ben gibi de ulusal muhafız birimi sözü. Netanyahu'nun uluslararası sesleniş konuşmasından önce hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Ben-Gvir'in partisi Otzma Yehudit Yahudi Gücü tarafından yapılan açıklamada yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek Aki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Ben Givir'in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını destekleyeceği ve karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir ulusal muhafız birimi kurulacağı belirtilmişti. İsrail Meclisi'ndeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak. Savunma Bakanı görevden alındı. Sular durulmuyor. Tepki çeken yargı reformu. İsrail Cumhurbaşkanı Ishaç Herzog ile Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, yüksek mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı, geçtiğimiz günlerde mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti. İHA Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ Firari Hakan Şükür attığı tweet tepki çektiği az kaldı dedi. Geçtiğimiz günler CHP'den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Fatma Yavuz'un FETÖ Firari Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekti. Yavuz'un tweetine CHP'li isimlerden tepki gösterdi. CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi, Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti, az kaldı. 27 Mart 2023 17.39 son güncelleme, 27 Mart 2023 17.45 Geçtiğimiz günlerde CHP'den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi, Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekti. Yavuz'un tweetine CHP'li isimler de tepki gösterdi. Takip et. Diyanet'teki görevinden ihraç edilen ve söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Yavuz CHP'den İstanbul'da aday adayı olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Yavuz'un, videonun altında FETÖ firarisi Hakan Şükürle yazışmaları ise gündem oldu. Aday adaylığı duyurusuna "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız. Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz." notunu düşen Yavuz'a bir cevap da Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşadığı bilinen Hakan Şükür'den yanıt geldi. Öte şükür, Yavuz'un paylaşımına, çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim, hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece, sözleriyle karşılık verdi. Yavuz'un cevabı tepki çekti. Hakan Şükür'ün paylaşımına yanıt veren Yavuz, çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğinize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek, ifadelerini kullandı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi. CHP'li bazı hesaplar tarafından da aday adayı olması eleştirilen Yavuz, hakkında yazılanlara da, CHP'nin kapısından ilk defa girmiş birinin aday adayı olması da ne demek Fatma? Cevap, Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı, ben de geldim, yanıtını verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. ABD'de okula siyahlı saldırı düzenlendi. Üç çocuk altı kişi hayatını kaybetti. Salgan vuruldu. ABD'nin Tenseste eyaletinde okula düzenlenen siyahlı saldırıda can kaybı altıya yükseldi. Hayatını kaybeden üçünün çocuk olduğu bildiriliyor. Bir yandan Saldırganın genç bir kadın olduğu ve polis ekiplerince vurularak etkisi hale getirildiği açıklardınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde okula silahlı saldırı, 3, 3 çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, saldırgan vuruldu. 27 Mart 2023-2014 son güncelleme, 27 Mart 2023 21:19 Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı altı diye yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 3 günün çocuk olduğu bildirildi. Jayhan'dan saldırganın genç bir kadın olduğu ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yer alan Nasrville'de kiliseye ait okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı attı. Yetkililer, saldırıda 3 gün çocuk, 3 gün yetişkin toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vurularak etkisiz hale getirildi. Nazhaville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aron, saldırganın genç bir kadın olduğunu aktararak, saldırganın en az 2 yarı otomatik tüfeği ve bir tabancası olduğunu söyledi. Aron, 5 kişilik bir ekipten iki memurun saldırganı yerel saatte 10.27 vurarak etkisiz hale getirdiğini belirterek, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediğini ifade etti. Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Kovenant Presbyterian Kilisesi'ne bağlı olduğu ve ilk ve orta derecede eğitim verdiği belirtildi. Karamacı gütmeyen bir araştırma merkezi olandığı öğrenci Project verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'dan bu yana 191 katliamdan sadece 4 ü bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O ülkede... Ama haber rütbelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Ağlama sesi duyan komşular terasından atlayıp eve girdi. Bir boşu yaşanaki bebek çöp evde tek başına bulundu. Konya'da bir apartmanın en üst katındaki evden dün sürekli ağlaması sesi duyan vatandaşlar terasın duvarından atlayarak komşularının evine girdi. Vatandaşlar çöp dolu evin içerisinde bir buçuk yaşında kız bebek buldu. Tarihsiz bebek hastanede atılabı aldanırken anne hakkında ise aile hakkından kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan soruşturma başlatıldı. Ağlama sesini duyan komşular terastan atlayıp eve girdi. 1,5 yaşındaki bebek çöp evde tek başına bulundu. 27 Mart 2023-2054 son güncelleme, 27 Mart 2023-2110. Konya'da bir apartmanın en üst katındaki evden dün sürekli alama sesi duyan vatandaşlar, terasın duvarından atlayarak komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çök dolu evin içerisinde 1,5 5 yaşında kız bebek buldu. Talihsiz bebek, hastanede tedavi altına alınırken anne hakkında ise, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan soruşturma başlatıldı. Takip et. Konya'daki olay, dün saat 23.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos sokakta bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, ev sahibiyle birlikte FG'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Ardından terasın duvarından atlayıp FG'nin açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bitkin halde bulundu. 1,5 yaşındaki bebek her odası çöplerle dolu evin yatak odasında yerde bitkin halde yatarken bulundu. Kibiberon su verip, mini kaseli besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada yakındaki bir pansiyonda sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen anne FG polis tarafından gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan soruşturma başlatıldı. Devlet koruması altına alınacak. Serbest bırakılan F.G.'nin hastanede tedavisi devam eden kızının yanında refakatçi olduğu öğrenildi. Bebeğin tedavisinin ardından aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi. Beş ay önce komşularımızı uyardım. Apartman sakinlerinden annene bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı. Anne, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, getir sevelim diyoruz. Sürekli bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim diyordu. Ben beş ay önce komşularımızı uyardım. Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet ederim dedim. Komşularım, yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız dediler. Konu bu şekilde kapandı dedi. Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan Anne, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti. Bebeğin annesi ve G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan Anne, sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim. Karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. Çocuk burada diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı diye konuştu. Ayda. Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çabucak görüntüle hatayın has stadıcesinden büyük felaket ne bazal taşı ne de kaya dinlemiş. Depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlı kalanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İlçeye bağlı Söğüt mahallesinin muhtarı Mehmet Bulut. İki mahallemizde can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8 ila 10 metreden sonra komple kaya bazalt taşı. Böyle, böyle olduğu halde neden bu kadar Etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü Bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi deniz. Çarpıcı görüntüler Hatay'ın Hassa ilçesinden. Büyük felaket ne Bazalt taşı ne de kaya dinlemiş. 27 Mart 2023 1853 son güncelleme 27 Mart 2023 1908 Kremlerden etkilenen Hatay'ın hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Bulut, iki mahallemizde can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, baz taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü baz taşını ya da kayayı dinlemedik dedi. Takip et. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Asya'ya bağlı Söğüt, Acılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu. Depremlerin etkisini gözler önüne serdi. Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi. Yüzey kıranın bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu. Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Parlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. Kim mahallemizde Söğüt ve Hacılar Mahalleleri can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, alt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü baz alt taşını ya da kayayı dinlemedi. Anadolu Ajansı Ana Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer ha haberimize geçiyoruz. Nihat Halpbon'un Sahur programında genç adam özel hayatına dair e, bakın ne sordu? İnç anısından ayrılmaz sebebini an, anlatıp e, bakın e, nasıl bir soru sordu. Ramazan'ı ile birlikte Nihat Hatipoğlu da ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu ile sahur programının son bölümünde genç bir çocuk ünlü ilahiyatçıya özel hayatıyla ilgili bir soru sorunca sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hatipoğlu soru karşısında verdiği yanıtla dikkat çekti. Nihat Hatipoğlu'nun Savur programında genç adam özel hayatına dair bakın ne sordu? Nişanlısından ayrılma sebebini anlatıp. 27 Mart 2023 9:58 son güncelleme, 27 Mart 2023-13-11 Ramazan ayı ile birlikte Nihat Hatipoğlu da ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu ile Savur programının son bölümünde genç bir çocuk ünlü ilahiyatçıya özel hayatıyla ilgili bir soru sorunca sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hatipoğlu soru karşısında verdiği yanıtla dikkat çekti. Takip et. Nihat Hatipoğlu ile sahur programı her gün yayınlanıyor. Ramazan ayı ile birlikte dikkat çeken programı sunan ilahiyatçıya gelen sorular da dikkat çekiyor. İlk sahurda Hatipoğlu'na gelen, sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir soru sosyal medyayı sağlamıştı. Nihat Hatipoğlu ile sahur programında yine gündem olan bir soru soruldu. Genç bir çocuk özel hayatına dair sorduğu soruyla dikkat çekti. Genç adam Nihat Hatipoğlu'na içinde okta kaldı yaklaşık 8 aydan beri bir ilişkim vardı nişanlık evresine kadar geldi. Bana bazı ağır ithamları oldu. Bir kafeye gittiğiniz zaman cebinde akrep var, çok cimrisin gibi kelimeler kullandı benim ağrıma gitti ben de onu bıraktım. Günaha ona mı yazılır yoksa bana mı yazılır dedi. Selin Ciğerci ile iki kere evlenip boşanmıştı. Eşime koca olmayan. Ünlü yanıtı dikkat çekti. Miha Tatipolu buna yanıt olarak "Bugün akrep var diyorsa yarın yılan var diyecek" yanıtıyla dikkat çekti. Yahiyatçı devamında bir insanın ödeme gücü var. İnsan gider sevdiği kıza simit ikram eder hanımefendi ise simidi bölüşür. Daha başta paranızla itam ediyorsa sizi ileri de Doğru olanı yapmışsın sorumluluk sana ait değil" dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. CHP'den gündem yaratacak Erbakan çıkışı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kemiklerinin sızamasına müsaade etmeyecekti. CHP Sözcüsü Öztürak Cumhur İttifakı'na katılacaklarını duyura, duyuran yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 5 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soruları hatırlatarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öztürak Oğlu Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu sorunların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek dedi. İşte gündem yaratacak o açıklamalar. CHP'den gündem yaratacak Erbakan çıkışı. Kemal Kılıçdaroğlu kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek. 27 Mart 2023 18.01 son güncelleme 27 Mart 2023 18.14. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakına katılacaklarını duyuran yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruları hatırlatarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öztrak, Oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak." Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek dedi. İşte gündem yaratacak o açıklamalar. Takip et. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tehdit ediliyorum açıklaması ve yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlem Zengin açıklaması. Östrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tehdit ediliyorum açıklamasını anımsatarak peki Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kırmızı çizgimizdir dediği için. Özlem Hanım kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa, ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz dediği için kendi camiasından saldırıya uğradı. Peki bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsın rejiminin başı, koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği ne pahasına olursa olsun koltuğunu korumak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. Erdoğan, koltuktan kalkmamak için partisinin grup başkan vekilini feda etmeye dünden hazır. Özlem Hanım, kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır dedi. Fatih Erbakan çıkışı CHP, İpeli Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnini göstererek, Millet İttifakı olarak dersimizi iyi çalıştık. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı ortak politikalar mutabakat metniyle programladık. Hukuk, adalet ve yargıdan kamu yönetimine, yolsuzlukla mücadele eden ekonomi, finans ve istihdama, afet yönetimine, 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirledik. Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık, böyle bir plan, program var mı? Ne gezer? Cumhur İttifakı'nın yeniden Refah Partisi ile imzaladığı protokoldeki şu ifadeye bir bakın: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Hazine kısa vadeli avansına benzer düzenlemelerle karşılıksız para basmanın önünü yeniden açacağız, diyorlar. O zaman hoş geldin 1994 krizi. Daha şunun şurası 5 ay önce Fatih Erbakan Konya'da Erdoğan'a ne diyordu? 20 senedir yolsuzlukla mücadele noktasında, yoksulluğun ortadan kalkması noktasında ne yaptınız? Kaç kişiyi bünyenizden söküp attınız? Kaç kişiyle ilgili soruşturma açılmasına müsaade ettiniz? Bunları insana sormazlar mı? Ama oğlu Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek diye konuştu. DHA, Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kentsel dönüşümde daha kararlı olacağız. Görevleriniz yerine yani bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Site yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak yerine yaşanlar yeri suçu.